Balık sezonu açıldı. Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege'nin bütün çeşitleri gördüğünüz gibi şu anda deziyalarımıza satışa sunmuş bulunmaktayız. Ee, balıklar geçen seneye göre fiyatları aynı. Her zaman taza balık diyoruz. Halikadas balık evi. Yani geçen sene göre fiyatlarımız hem hemen aynı. Yani enflasyona karşı iyi gidiyor. Balıklar durumları iyi. Yani fazla pahalılık yok. Herkesi balık yeme tavsiye ederiz. Her zamanki gibi taze ve günlük baklarımız her zaman satışta sunulmaktadır. Geçen sene levre 130-140 lira 140 lira arasıyken bu sene şöyle 160 lira. Hamsi yine 50 liradan devam ediyor. Alabalık balık yine 80-85 lira arası. Şöyle mezgit, mercan 100 lira fiyatları hepsi hemen, hemen aynı. Geçen sene göre aynı satıyoruz. Yani sezonun başına göre vurmadı evet fazla etkilenmedi balık. Siğitler balık yiyor çok şükür hepsi yiyor. Evet, rahbet var Siğit'te balıklar rahbet var.